buzlaşmacı olmazlar. Her zaman kendi isteklerinin olmasını isterler. Bu konuda eşleriyle sert tartışmalarla girip sizi karşı karşıya kalabilip kırıcı olabilirler. Eğer burcu erkeği kendisi gibi otoriteye düşkün biriyle evlenirse aralarında ciddi tartışmalar sürekli yaşanır. Ancak burcu iradesiz, zayıf karakterli biriyle evlenirse o zaman eşini tamamen sindirmeye çalışacaktır. burcu erkeklerinin bu iktidar karakterini anlayıp yönlendirebilen kadınlar İnsanları idare etmeyi bilen akıllı insanlardır. Bu kadınlar ilk bakışta Koş burcu erkeğinin her dediğini yapıyor gibi görünürler. Fakat gerçekte böyle değildir. Bütün iktidar kadının elindedir. Koş burcu erkeği inandıkları bir dini görüşü bütün hayatlarında yaşamaya gayret ederler. Eğer herhangi bir siyasi harekete sempatileri varsa en, cephe, en ön de mücadele ederler. Futbol takımlarını bile bütün güçleriyle desteklerler.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 son derece zevk alır. Koç burcu erkeği de fırsat buldukça sevgilisi için sürprizler yaparak onu şaşırtmayı deneyebilir. Koç burcu erkeğini etkileyip mutlu etmek istiyorsanız sürprize de hazırlamasınız. Bu sürprizlerin büyük parasal değerlerinin olması önemli değil, böyle gerekmez. Küçük sürprizler de Koç burcu erkeğine hoş gelir.